2020 Antalya Gaziler'deyiz, yanımızda evet, İsmet Yıldız, ee, burası bu gördüğünüz sera tahtakale mağazalarının muz üretimi yapılan marketlerinde satılan muzların üretildiği sera. Evet. İsmet abi burada tabanda rekor gelişim, daha sonrasında tabanda da sıvı gelişim gübremizden kullanıldı. kullandık. Sıvıyı da 3'ten 2 sefer uygulamasını attık. yaptık zaten göründüğü gibi yapraklarda bunun çeşidi yani. nedir şey olarak Azman Bodur olarak Azman Bodur olarak evet. geçiyor Azman Bodur bu serada şimdi daha önce seninle konuştuğumuz zaman evet. şöyle gelirsen Bir tarafta bir sorun olduğunu söylemiştin toprakla ilgili şimdi ben bu serayı 25 dekar 25 dekarın biz Burada 7-8 dönümüne falan rekor gelişimi atmadık, atmadık. <gülüyor> Bu bölgelere komple gördüğün gibi şu anki muzların hı hı. O bulunduğu yerler rekor gelişimi verildi. Verildi. Ve aradaki farkı çok çok fazlasıyla gördük biz tamam. rekor gelişimde. Ayrıyeten üstten bu görmüş olduğunuz sıvı, sıvı yaprak, yaprak gübresi rekor kullandık ve sonuçlar hep başarılı oldu. Herkesin almasını tavsiye Şimdi, ederim. Şurayı da bir gösterir misin? Şöyle kamera göstersin. Bak Şimdi bu Bak. bildiğiniz çikita ithal muz olarak. Evet. Şu mesela değil, bu muz ayarı size şunu söyleyeyim çitra ayarında e, ithal muz ayarında Yirilik, muz. parmak iriliğinde evet. dolu evet. bir sade bu daldı buraya buraya gösterelim bu şekilde yine aynı şekilde bak şöyle Dur. göstererek gidelim. bu şekilde yani Hı -hı. bir tanesini göstermek değil iki tanesi, yani şuradan da gösterelim İsmet evet. abi yani bu şekilde gel abi şimdi bunların hepsine rekor gelişimi kullandık yine gel Hı -hı. bu şekilde gel böyle yavaş yavaş böyle burada Yine gel böyle bu buradada. Şimdi e, arkadaşlar sade bir tanesini zannetmesin. Ayrı ayrı göster ki e, rekor gelişimin. E, Şimdi burası bize, 20, olduğunu 25 tekrar Şöyle bir alttan göster o tarafa doğru. Bir de böyle göster. Bura 25 tekar. Böyle gidiyor. Şimdi bu gidiyoruz. Gel evet, mesela. Şimdi burada yine bak mesela. Şurada Şu... maşallah. Evet. Bakın şöyle. Evet. Şu. Şeyleri, muzların uzunluğu şöyle bir karış. Benim karışım 22-25 santim, santim geliyor. Şurada aynı. Şimdi, şimdi bunların 4 Bak üstten Bir de alta, alta doğru bak. Şimdi bunun bak. şeyler tamam. aynı. Ha. Geliyor. İsmet abi şimdi tabanda rekor gelişimi uyguladık. Sorumlu olan yere tekrar uyguladın mı bir daha? Hani e, uygulamadığın yere? Uygulamadığım yere uyguladım ben sonra. Orada nasıl oldu? Tekrar toparladı mı? Orası. Toparl çarşında. Tabii ki toparladı. Peki tabii. bu sıvı gübreyi. Burada iki sefer uyguladık. Evet uyguladıktan sonra ne değişim sağladı uyguladıktan sonra zaten belli şu yaprak görünüyor yeşilliği ve uçlarının bak mesela şu şu ıı, yeni büyüme esnasında bak mesela Hı -hı. gelişimlerine bak tamam buradan yine fark ediyorsun ve 600 mesela yani yeşillik çoğlar aynı şekilde bunu uygularken püskürtmeyle ile üstten Püskürtme, mi yoksa sistem ile mi nasıl var yok ee, ilaç motoruyla ile ilaç tabancalarla komple çimlirdik. Tabancayla verdik. Yani şu yandan şunlarla püskürtme ile sistem ile Olmaz. Bunu üstten e, komple biz sulama şeklinde fiskeylerle şey e, ilacı yaptırdık o şekilde. Peki şeyden. bu yeni yıl fideleri hakkında ne söyleyebilirsin? Şimdi yeni, bu seneyi doğurduk. Yeni yıla gelen fidelerimiz nasıl? Şu an rekor gelişimini yine aynı şekilde aldım. Tamam. Depomda var. Şu siyah küpreyi serdikten sonra karıştıracağız. Serdikten sonra rekor gelişimini üzerine verip tekrar karıştırıp benim verdiğim gübre sade olacak. Onu sadece onu yer. vereceğiz. Buna devam edeceğiz. Bu şekilde durum. Peki Hı. şöyle gidelim az daha. Bir gidelim. iki tane daha gösterelim. En azından her yerde şey aynı. Evet. Şu an e, Antalya bölgesinde mağazalarınızda birçok ürünü zaten kendiniz üretiyorsunuz. Sağ evet. olsun e, mağaza sahipleri de insanlara e, olur fiyatlardan ürünlerini de zaten satıyorlar, pazarlıyorlar. Evet. E, ekonomik, en ekonomik olacak şekilde en kaliteli evet. muzu üretip en ekonomik fiyata şu an sağlıyorsunuz. Rekor gelişimde burada göstermiş olduğu başarı ortada. Bizim tabii ki bizim kendi ürettiğimiz tatakalesi kendi üretimimiz olduğundan dolayı halk fiyatından halka bizim e, direktmen satışımız Bu da tatakale e, mağazalarının halka açılmış olduğu bizde. Evet, Siz evet, aslında evet. Anamurlu muz memleketinizsiniz. Anamur. Yani Anamur. şeyiniz muzda ha. iyisiniz. Şimdi Antalya merkez bölgesinde muz üretimi de bu başarı Gerçekten. Bu şimdi Gaziler'le ilgili konuşulmaz ise Gaziler'le ilgili muz denemesini ilk biz yaptık burada. Yaptık. Ve e, şu an e, geçen yıl ufak bir serada e, yaptık. Orada Hı -hı. başarılı olduk. Şimdi, şu an 50-60 döneme falan çıkardık 60 muzları. 60 döneme çıkardık. Evet, e, daha da. E, Allah daha da arttırsın diyelim. Evet. evet. E, tavsiye eder yani, misiniz e, muzculara? Ben herkesin muz yapmasını isterim. Tamam. Yani tabii uygun üretim şartları, Uy uygun, uygun koşullarda şekil, bilinçli şekilde devam etmelerini isterim. Devamlı şekilde ee, devam evet. etmesi. Rekor yani, gelişim tavsiye eder Rekor misin? gelişimi her zaman için tavsiye ederim. Yaprak gübresi, rekor, rekor gübresinde tavsiye ederim. Kullanmalarında herhangi bir sıkıntı yok. Kullandık, biz başarılı olduk. Tabii. Zaten gördüğünüz gibi zaten muzlarda belli. Bunları Hı -hı. kullandığımızdan dolayı her iki ürünü en güzel şekilde. Şöyle sona doğru da bir tane gösterelim, bitirelim ispet abi. Abi şöyle buyur gel abi. Şura şu muza da gösterelim çünkü her yerde. Her yer aynı bak, her yer. Reşham şu şey da. aynı dal bak mesela. Bak burada gel buraya bak. Gel bu şekilde. Gel abi. Şimdi insanlar zannetmesin ki bize iyilerini gösterdi de çekim yaptı demesinler. Reşham'ın gelişimi, özelliklerini bilsinler. Evet. Burada evet, bu görülüyor. Dolulukları da güzel. Evet. Böyle evet. en en kenar sıra, en dip dediğimiz yerler. En dip dediğimiz en dip dediğimiz bu şekilde. Gel abi. yine bu şekilde. Şöyle geçelim. Buraya gel. Yavaş yavaş. Hı. Bak bu şekilde. Gel, gene bu. Hı hı. Şurada bitirelim ispat abi. Hı. Olarak. Bak bu, bu kadar yeter evet. herhalde. Evet. Şimdi bura zaten son hı. kenar dediğimiz yer. Kenar şu Muzların evet. şöyle genişliklerine bakarsan şu şekilde evet. görünüyor. Ee, biz teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim geldiğiniz ee, için. Bol bereketli olsun. Ee, İnşallah. Olun, daha güzel, daha iyi üretimler olsun. Herkese örnek olmasını biliyoruz. Herkese. Oradan tüm muzculara, tüm muzculara da. Ee, Söylücü olduğum bir konu var. Bu rekor gelişimi üstten uygulasınlar. Hı -hı. tabandan da aynı şekilde toz olan ürünleri kullanmaları tavsiye ederim. Başka bir gübreyle ilgili bir şey yok. Bizim normal gübremizi gübre gübre gübre veriyorsunuz. Normal gübremizi veriyoruz. Normal zaten e, genel olarak. Beslemeyi, beslemeyi yapacaksın. Teşekkür ediyoruz buradan. Bütün